Tamam. Şöyle devam edelim. Ulan, hadi. Kaçma gel. Tamam, birinci aldık. Sıkıntı yok. Devam edelim. Karşıma adam çıkabilir? Buna çok kalabalık. Tamamdır. Yalnız Biri daha mı geliyor? a lan, lan, lan yerine sokuyum. Tamam tam dibine tırstım abi. Hoş geldiniz. Az girmiş oyun aslında. Ya, az kişi girmiş. Daha fazla bekliyordum ya. Ulan önüme <gülüyor> çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Korktum lan. Anlaşılan <gülüyor> da burada güncellendi. Bilmeyenler olabilir. Atayım şöyle bir bomba. Normal bombaymış oğlum. Ah. Güzel kapattım. <Gülüyor> Az kışı falan giriyor tamam. Burada. arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın inşallah beğeniyorsunuzdur önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar öneri yapabilirsiniz bol bol yoramatik çok sevinirim ya şöyle bir gideyim de. ama adam gelmiyor map büyük ha bir de map de bayağı şeydi arkadaşlar geliştirdiler bence renkleri çok iyi olmuş direkt FPS artışı yaşıyorum abi biri gelecek Yukarıdan, mı? yukarıdan ses geliyor lan. bak gördün mü bayağı değiştirmişler duvarlar falan bence gayet hoş olmuş diğerine göre diğerinde ben 50 FPS alırım. şimdi 70'e çıkmış gel sen buraya orada biri bir burada biliyor an yanımda doğru Kaç kaç kız 16 mermin varmış. Oğlum 16 mermin varmış. Niye mal gibi erkenden varsın Riloto çok şey basıyor ne? Ha bomba atalım. Bakın. Çok güzel bu bomba gerçekten. Bak çocuk, special ve iki kere aynı. Bir de bu sıra silah, silah biliyorsunuz nerflendi arkadaşlar, Bayağı düştü bu silahın gücü. Bence düştü yani. Zorlaştırmışlar bir de de çok atış hızı çok yavaş. Biraz şöyle fazla atayım da. Orada biri var mı? Yokmuş. Ananıza Burada biri daha var. Şurada değil şurada. Tamam. Beklemiyordum bir de çok yakın mı doğuyor bunlar? anlamadım yani yakın doğuyor gibi hissettim yakın doğuyor gibi geliyor bana yakın doğuyor gibi geliyor FPS artışı olmuş arkadaşlar sen ne yapıyorsun lan orada birine mi sıkıyordu acaba inşallah bir kasma falan olmuyordur kameramda best of kamerada şu da biri var. Aha orada da biri vardı. Yeni bomba böyle. Ucuz baya ucuz ya. Anisi Oğlum adamı göremedim ki. Orada da adam var. Yanında da gelebilir. Biliyordum. Her taraftan adam sıkıştırdı. Ha, bak yakın doğdum. Gördün mü? İyi bu adam ölecek. Şimdi. Yok lan. Ha yakın doğdum. aynı. Oha. Nereden sıkıyor lan bu? Ulan bok gibi sıktım ha. Buradan biri gelebilir. dedim öldüm ya onun sesi azmış biraz şunu burayım da boş yapma şurada, şurada. ulan sallan beni aşağıda doğru iyi şuradan toparlayarak geleyim o zaman gelen olabilir. Adam biri sıktıydı. Öldürememiş demek ki. O. Güzel ananı. Çok kötü oynandı birini gördüm. Yalan şu bombayı. Yemedi ne abi. A'ya gitmiştir o kesin. Tamam. A'da. Oha oğlum. İki kişi şey mi alın? Burada biri daha olması lazım. Senin bir öl kardeş. Yani ayıp ediyorsun, arka alıyorsun, duruyorsun. Şu afkeşin üstüne deneyim. Nasıl bir etkisi varmış? Güzel, gayet. Ama 50 adet alabiliyorsun arkadaşlar. 50, 100, 150 adet olarak alabiliyorsun. Günlük değil. Güzel. Yine yakın olmuş olabilir. Boş yapma. Gene geldi <gülüyor> gene geldi adam oğlum ölmüyor doymadım mı <gülüyor> kaç kaç bu kızdı bayağı alabilir bizi birazcık kasmı var ama anlamadım arkadaşlar yan döndüm kusura bakmayın ee, burnumdan orayı Oğlum boh gibi sprey attım. Sprey de değiştiğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Adam. Adam gelecek önüme. Oha oğlum. Çok kasmaya başladı. Niye lan? Niye kasıyorsun oğlum? İyi birinciyiz ha. Şuraya ağayı kestirme yapmışlar. Çok güzel olmuş bura. Bomba atayım, biri gelecek ilerideki. Şunu alayım. Arka biri gelebilir, buradan da biri gelebilir ama her taraf sıkıntılı. Buradan ses geliyor. Şu arkamıza da var. Güzel, direkt kapattık hanı yoldu. Çok alamazdım. Canım çok azdı. Az değildi daha de yani. Kafa kafaya giremedim adamla. Güzel. Kaçım. Başımdan gidin. Aslında anında çıkarsam oraya. Bu nasıl silah lan? Yakalanmasam bari kötü bir şekilde. Şuraya bir şey atayım. Herkes tek modunda da aslında. Cık, alışamadım. Silah kötü ya. Benim silahım daha iyi. Abi bu okunu da okuyun. Bu ne? Kaç dakikalık açılmış bu oyun? Şuraya atsam iş yapar mı acaba? Aha. Yaptı yalnız ha. Orada adam da öldü. biri, biri daha gelecek. Koş. Gayet iyi. Kafattım. attım. Abi adama 3 vuruş atmışsın. 102 yemiş. Ölmedi adam. Hafif kasma oluyor. ise anlamadım arkadaşlar. 60 FPS almama rağmen. Çözemedim. Yorumlarda yazarsınız. FPS yükseltme taktikleri biliyorum arkadaşlar. Onu da biliyorsun isterseniz. Anlısın biri de ama evet de bir bomba atayım sana bombanın bir iş bir özelliğini vermedim arkadaşlar herhalde abi bir görseydin öyle sık ya güzel az yedik fazla yemedik adam gelebilir aslında buradan. lan güzel İyi, 31'e 17 gidiyoruz. Biraz fazla ölmüşsük ama. Sıkıntı yok. Bomba at atsam ne olur ki? Pır. Abi, şu bombayı gönderemiyorum istediğim gibi. Onu da... Ben vurmamışsım. Adam, ben vurmamışsım. Nasıl lan? 3-4 atış yaptım. Bari asist yazaydın, koçum. Ayağımın iyiyim. A'dan. Ben A'yı sevdim ya. Şu afk'yi alayım da. Şimdi canım çok az. Zaten öldürecekler direkt. Yukarıya. Arkadaşlar bir de uzağa sprey atılmıyor bu silahla. Çok zor. Atan varsa helal olsun. Yeminle helal olsun. Alacaktı zaten ya. Canım çok azdı. Dur oğlum zaman değil video çekiyorum ya. Tamam abi. Arada bir kameraya bakıyorum ki arkadaşlar. Ne oldu la bunlara? Adam bekledi doğmasını bekledi o adam. Arkadan vurmak için. Öldüremiyordu saniye bekledi aynı. Ben ne diyorum acaba oyun dondu mu? İkiside de donup af olunca şaşırdım. Biri sıktı. Oğlum vuramadım ha. Yakındayken imleci döndüremiyorum arkadaşlar. Ben bunu da aldık. Abi ya. Ne şu arkadan vurulmayayım artık. Valla bak sıkıldım ya. Arkadan vurmayın abi. Bomba atayım şuraya. Bombalarım çok iyidir arkadaşlar. Ulan yeni bomba aldım hiçbir etkisi yok. Arkadaşlar bu ara vektöre çok sardılar. Vektör bayağı güçlendirmişler. Tamam. Aha. Onu almadı. Ölmedi mi? Tamam aldık. Arkadan biri geliyor olabilir. Abi ya senin şansına ya. B'den ses geliyor. Bayağı geliyor ses. Bunu aldım da. Orada biri daha olabilir. Eğimeli de koymuştu olabilir. Ölmeyeyim boşu boşuna. Abi oyun çok uzadı. Bence. Ah tutmadı. Tamam bunu aldım. Bunu ben aldım. Adam beni gördü büyük ihtimal, Benim vurdum ya. Bak. Oha. Ananı ya. Adamı ben görmedim. Nasıl geldi hemen bir anda. Tamam onu aldı. Ben onu aldım? Aynı. Zırhını gördüm da. Siktir git adam. Yani. On... Bugün salmıyorlar beni. Burada adam var. Yokmuş. Varmış. İyi. Adamlar hazırlıksız yakalıyor biliyor musun? O da kolay oluyor baya. Arkadan yemiye kameri. Şöyle biraz sakin olalım. Şuradan hmm. biri geliyor olabilir mi? hala. Oğlum bir önüme bakınca gelin ya. Her seferinde böyle olmazsa çok kötü ya. Neyse biraz da B'ye gideyim. İyi. Hazırlıksız. Adam görmedi pek şuradan Buralar çok karışık. Yeminle çok karışık buralar. Şöyle bomba sallasam. Belki gelen olur ya. Varmış ha. Vallahi biri daha varmış. Geldi ama. Ulan yeter lan yanıma gelip duruyun. Güzel aldım. Biraz eğimi getiremiyorum yakınlarda dediğim gibi. Bombaya gelebilir. Şöyle yakın oynayacağım. kim bekliyorsun lan sen? Onu aldım. o halaa Oğlum 4 vuruş 136 vurmuşsun. Nasıl ölmüyorsun sen? Şöyle devam edelim de. Ha bir de şurada bak Türk bayraklar falan gelmiş. Ben diğerinde görmemiştim. Bunda yeni güncellemeyle gelmiş. Gayet hoş olmuş. Şu AFK'yi alayım. Biraz vuramadım ama. <gülüyor> Söyle la videodan bir salın ya Kaç sıra He? Ne ne? 50 alma tamam alma vuruyor, Alma la man, Alma alma mal niye, niye dala geçeyim? İyi hadi Kapat hadi kapat. Arkadaşlar bir oyun atmıyorlar görüyorsun. Arkadaşlar kusura bakmayın sinirlendim. Onu ben vuramam. Vurur muyum? Vuramam. Adam yok zaten. Abi sinir etti beni ya. Kardeşim arkadaş ağrıyan. Uf. Ayy la ha, aldım Bombayla aldım iyi bayağı adam vurmuştuk ha Burada bayağı ekmek çıktı İnşallah kasma Falan olmuyordur arkadaş Lan 3 canım var Ooo iyi güzel bombayla aldım <gülüyor> Bugün şanslıyım Güzel Korumuyor ya, Korumuyor ya. Var mı? gene biri çar. Uf, Kafaya çok güzel vurduk. Bir tane atsam şuraya. Gelen olur mu acaba? Cık. Gelen olmadı. Ee, alıştın sende. Erken dar... İki vuruş attım. Bir vuruş yazıyor. Anlamadım kanka. Bunu aldım. Şurada da biri var. Şurada şurada şurada. Ha yok karşıda. Karşıda var. Doğru. Şey B tarafında vardı. O zaman ben buradan gitmeyeyim ya. Neyse. Hak ettik sanki ya. Oradan da. Göz göre göre adama. Şöyle bir sallasam gelir mi acaba? Adam yere düştü la ben de ben öldürdüm de öyle düştü. Zannettim. Elhamdülillah ya Rabb'i Güzel vurduk lan ananı. Hoş vurduk. Abi bura aşırı. Ben çok erken davrandım da gene olmadı. önüm oh, önüme adam gelebilir. Tamam senin tamamsın. Şurada birim var. Gel abi. Abi sen nasıl vuramadın? Ben arkam dönüktü. Aa şurada adam olması lazım. Öldü mü? Yok bu doğdu. Adam bana sıktı. akıllık yaptı. 70 80 adam vurmuştum ya. 80 adam vurmuşsun da dakika çok fazla. arkadaşlar. Bence çok gereksiz fazla uzatmışlar bu ne amına. O da o da sahibinden değilim de. Şöyle bomba atsam belki gelen olur. Gelmedi. Ama a yeni doğmuş. Güzel vurduk. Takılmayalım. Aman diyeyim kardeş. Şurada i̇şte biri mi geliyor? Aynen aşağıda biri var sanki. Yokmuş. Ya nasıl vuramadım? Nasıl vuramadım ben? Ya siktir gidin iki kere kafaya vurdum lan. Arkadaşlar o zaman bu maçlık da böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi de unutmayın videolarımızı. gördüm bak o da beni kordun.